Bu soruda bize 3 tane fonksiyon verilmiş. hx eşittir 3x, gt eşittir eksi 2t, eksi 2 eksi ht ve fn eşittir eksi 5n kare artı hn. Gördüğünüz gibi bu fonksiyonlardan 2 tanesi başka bir fonksiyon türünden yazılmış. Bu ortak fonksiyon ise h fonksiyonu. Bizden g8'i h türünden hesaplamamız isteniyor. Aslında fonksiyonun tanımını düşünerek bizden istenenin çok da zor bir şey olmadığını görebiliriz. Bir fonksiyon aldığı bir değer için bize bir değer verir. Başka bir deyişle fonksiyonlarda her bir girdi değeri için bir çıktı değeri vardır. Bu şekilde düşünerek soruda bizden isteneni şu şekilde yorumlayabiliriz. g8 demek 8'i g fonksiyonuna koyacağız demek. Öyle değil mi? Yani g fonksiyonunun 8 için alacağı değeri bulacağız. Buradan elde ettiğimiz değeri ise h fonksiyonuna koyup sonuca ulaşacağız. Adım adım ilerleyerek izlememiz gereken yol işte bu. Evet şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Önce g8'i bulalım. gt fonksiyonunda t gördüğümüz yerlere 8 yazmamız gerekiyor. g8 eşittir eksi 2 çarpı 8 eksi 2 eksi h8 Yaptığımız işlem oldukça basit, öyle değil mi? G8'i bulmak için t gördüğümüz her yere 8 yazdık. Şimdi devam edelim. Eksi 2 çarpı 8, eksi 16 eder. Eksi 2, eksi 18 eder. Böylece G8, eksi 18'i eksi, h8'e eşit oldu. Peki h8'i e nasıl bulacağız? h fonksiyonunun tanımına geri dönelim ve bir kez daha bakalım. X gördüğümüz yerlere 8 yazdığımızda h x'in 3 çarpı 8'e yani 24'e eşit olduğunu buluyoruz. O halde burası 24'e eşit. Eksi 18 eksi 24 ise bize g 8'in eksi 42'ye eşit olduğunu gösteriyor. Ve son olarak eksi 42'yi h fonksiyonunun içine koyarak soruyu çözebiliriz. Bu sefer x gördüğümüz yere eksi 42 yazmamız gerekiyor. H eksi 42 Eşittir 3 çarpı eksi 42, yani eksi 126. Ve cevabı bulduk. Bu tarz sorular ilk bakışta gözünüzü korkutabilir. Ama yapmanız gereken tek şey, girdi ve çıktı değerlerini takip edip, sırayla ilerleyerek fonksiyonları bu girdi ve çıktı değerlerine göre hesaplamak. Yani oldukça kolay.